Herkese merhaba. Karantina yüzünden yapabilenin evinde oturduğu bu günlerde Netflix'te de yayınlanınca neredeyse herkesin seyrettiği platform için ufak tefek birkaç nokta üstüne ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Filmin çözümlemeleri pek çok yerde yapıldı. Çoğunda tam 12'den güzel analizler okudum seyrettim. Gerçi filmin anlattığı şeyler o kadar da gizli değil. Kafayı çekişle vuracak kadar belirgin bir tarz tutturmuş film. Ama bunun rağmen yine de farklı çözümlemelere açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim filmi seyrederken yorumladığım bazı şeylerin aslında benim sandığımdan farklı olduğunu öğrendim. Çünkü ben filmi daha çok politik alt metinlere sahip olarak görmüştüm. Oysa öyle sandığım çoğu noktanın politikten çok dini göndermeler üstüne kurulu olduğunu gördüm birkaç yerde. Buna dair güzel iki tane Türkçe videonun linkini de açıklamanı bölümüne koyuyorum. Bu dini alt metinler üstüne konuşmayacağım çünkü intihal yapmış olurum o zaman. Ama yine de birkaç resimde şöyle bir üstünden geçelim ve filme benim seviylerken atfettiğim siyasi alt üstünden devam edelim. Bu arada şöyle üstünkörü bir şekilde kanala abone olmanızı bir hatırlatalım, incelemeye başlayalım. Öncelikle şu kafayı çekişle vurulacak kadar bariz olan siyasi gönderme, tabii ki sınıf ayrımı. Üsttekiler, açgözlüler, kaynakları sadece kendileri için tüketiyorlar, alt bir şey kalmıyor, bariz mesaj bu. Filmde iki tane eşit paylaşımcı, Hatta filmler adı geçtiği üzere belki komünist bile denebilecek karakterler var. Ve bu kaynakların eşit paylaşımla herkese yetebileceği fikri neler İşte burada o kadar bariz olmayan bir şey dikkat çekmek istiyorum. Hatta yönetmen ve senarist bunu bilerek isteyerek mi yaptılar ondan bile emin değilim. Şöyle ki kaynakların herkese eşit dağıtılmasıyla herkese yeteceği fikri yani sosyalizm filmde iki defa çürüyor. Birincisi. O eski memur kadın delikte sandığından daha fazla kat olduğunu görünce umutsuzluğa kapılıp intihar ediyor. Oysa 6. kattayken her gün denemesine rağmen 7. kattakileri ikna edemiyordu yemekleri eşit paylaşmak için. Ama bu onu vazgeçirmiyordu. Gibi ideale inanıyordu. O ideal kafasında doğruydu. Önündeki tek engel insanları da bu ideale inandırmaktı. İnsanları devrim için örgütlemek ne kadar zor olursa olsun bu zorluk kadını o idealin yani sosyalizmin doğruluğundan vazgeçirmiyordu. Ancak sandığından daha fazla kat olduğunu gördüğünde önündeki tek engelin insanlara inandırmak olmadığını gördü. Çünkü artık insanlara inandırsan olacak. O kaynaklar herkesi yetmiyor. Demek ki inandığı fikir de yanlış. Sosyalist bir dünya eşit paylaşımı beceremiyor çünkü kaynaklar yetersiz. Tabii bu benim fikrim değil, ayrı mesele. Ama kadın bunu gördüğünde idealini de kaybettiği için eski bir devrimci olarak inancını yitirdiğinden intihar ediyor. İkincisi, zaten ilkindekinin daha gözümüze sokulan hali. Gören ve baharat yemekleri her katta eşit dağıtalım diyorlar. Hatta ilk 50 kata hiç vermeyelim, onlar zaten epey yediler diyorlar. Ki yine sosyalizmin ilkelerinden birine varıyoruz. Herkese eşit paylaşımdan ziyade, herkese ihtiyacı kadar kaynak dağıtma fikrine varıyoruz. İlk kattakiler tok, onlara vermeyelim. Açların ihtiyacı var, onlara dağıtalım. Ama biraz sonra bu fikir de patlıyor. İlk 50 kata yemek vermeseler bile, Son katlara geldiklerinde ortada yemek falan kalmıyor. Şimdi filmin bariz alt metni olarak kapitalizme sınıf eleştirası diyoruz ama film iki ayrı defa eşit paylaşımında mümkün olmadığını gösteriyor. Gerçi bunları sırf filmin ana hikayesi devam etsin diye koymuştu olabilirler. İlk seferinde görengin hayatta kalması gerekiyordu. O yüzden kadın intihar etmiş olabilir. İkinci seferde de yemek kalmayacak ki ellerindeki son tatlıyı küçük kıza versinler. Yani belki de öküz altında buza arıyorum bilemem. Ama devam edeceğim Başka noktalar da var. Misal toplumda üsttekilerin aç gözlülüğü, alttakilerin sefaleti olarak gösterilen hapishane gerçek hayattan farklı çok önemli bir detay içeriyor. O da bu delikte sınıflar geçişken. Her ay herkes başka bir seviyeye ya çıkıyor ya iniyor. Bu ay en üstte olan sonraki ay en altta olabiliyor. Gerçek hayatta ise sınıflar neredeyse sabit. Ve filmde bir ay önce altta olanlar üste çıktıklarında aşağıdayken yaşadıklarını unutup aç gözlülüğü yani burjuvalar ahlaklı proletarya diye basit bir şekilde bakmıyor insanlara film. İnsanlar genel olarak her zaman açgözlüdür ve hangi sınıftan olursa olsun ahlaksızdır diyor. Bu noktada başka bir filme de benziyor biraz. Fazla olması da. Neyse. Hatta aşağıdakiler bırak düzeni isyan etmeyi, çoğu zaman hayatta kalmak için birbirlerini yiyorlar. Yani bunun da gerçek hayat iz düşümünü kurabilirsiniz. Ama insan doğası bu kadar kötüyse ve fırsatını bulan mutlaka hırsızlığa, yamyamlığa varacak karakterde ise o zaman bu insanlar için devrim uğruna çalışmanın ne manası var ki de diyebiliyoruz o zaman. Ki filmde bu devrimin nasıl gerçekleşebileceği fikri de aslında devrimin manasızlığını gösteriyor bence. Bunu açayım biraz. Memur kadın aşağıdakileri ikna uğraşırken spontane devrim, spontane kardeşlik diye bir laf ediyor. Yani bu sefalet bir yerde insanlara tak edecek ve bir isyan başlayacak ya da insanlar insafa gelip artık kaynakları ortak tüketmeye başlayacaklar falan. Ama bu çabasında bir türlü başarılı olamıyor. Ancak ve ancak gören aşağıdakilere yemeklerinize sıçarım dedikten sonra onları ikna edebiliyor. İhtiyaçlarından daha fazlasını yememeleri için. Yani film bir değişim olacaksa ancak zorla olur demeye getiriyor. Yalnız o noktada biliyoruz ki Gören'in tehdidi taş çatlasın, iki kat için yeterli olmuştur. Ondan sonraki katlar yine haldır olur yemişlerdir. Bu fikir yani ancak zorla bir şeylerin değiştirilebileceği fikri finalde daha da gözümüze sokuluyor. Gören ve Baharat yemekleri her katta eşit paylaştırmak için ellerine sopaları alıp her katta yemeklere saldıranları pataklıyorlar. Hatta Baharat'ın bilge bir insan dediği ihtiyar bir adam Baharat'ı böyle davrandığı için azarlıyor. Ona böyle bir amaçları varsa İnsanları buna konuşarak iddia etmesi gerektiğini söylüyor. Yani ihtiyar, baharat ve görenge siyasi mücadele yapmalarını öğütlüyor. Ama sadece bir kat altı indiklerinde konuşmaları bir işe yaramıyor ve hemen yemeğe saldırı başlayınca şak tekrar şiddete geri dönüp siyasi mücadeleyi bırakıp silahlı mücadeleye şiddete dönüyorlar. Hatta bazen insan bile öldürüyorlar. Bu noktada filmin İspanyol yapımı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Şunun için diyorum. Zamanında diktatör Franco'ya karşı uzun ve kanlı bir iç savaş yaşamış olduklarından ve toplumsal hafızalarında o iç savaşta devlete karşı silahlı direniş göstermiş insanları güzel andıklarından silahlı mücadele gibi son derece tartışılır ve bıçak üstü bir fikrin İspanyollar için en azından dillendirmesi diğer halklardakinden daha kolay olsa gerek diye tahmin ediyorum. Neyse biz filme dönelim. Şimdi bütün bunların ışığında Film Bakanı neler diyor? 1. Siyasi mücadeleyle devrim olmaz diyor. 2 bir değişim yapacaksanız şiddet şart diyor ve 3 bütün bu zahmetinize rağmen sonunda yine de kaynakları eşit dağıtamayacaksınız diyor. Filmin insanlara dair herhangi bir umut beslediğini düşünüyor musun diye sormak istiyorum bu noktada. Çünkü ben herhangi bir umut göremedim. Tabii bu filmi politik olarak çözümlediğimiz zaman vardığımız sonuç. Yoksa o dini çözümlemelerde küçük kızın İsa'nın göğe yükselmesine benzer şekilde yukarı çıkması İnsanların günahları için insanın kendini feda edip insanlara yeni bir umut, bir beyaz sayfa açması şeklinde yorumlanacaksa filmin umut olarak sunduğu şey bu denebilir. Ben seyrederken bu dini göndermeleri tamamen kaçırdığım için Mood'a dair pek bir şey görememiştim. Yalnız filmin kapitalizme eleştirdiği noktaları da atlamayalım tabii ki. Yani deliğin varoluş şekli zaten bariz bir sınıf eleştirisi iken üstüne birkaç yerde daha kapitalizme eleştiri oklarını yöneltmiyor değil. Trimagasi'nin televizyonda bıçak bileyici reklamı görmesi ve sonrasında şey demesi o güne kadar bileyici almak diye bir fikrim yoktu. Ama reklamı gördükten sonra aha buna ihtiyacım var dedim. Hatta belki hayatımdaki bütün sorunlar bu bileyiciyi aldıktan sonra yok olacak sandım demesi. Yani sadece delikli değil dışarıda da anlamsız bir tüketim çılgınlığı yaşandığını anlatıyordu. Gören ona yemekleri paylaşma lafı ettiğinde de şak diye adamı komünist misin lan yoksa sen diye laf ediyordu. Ve son olarak bahsetmek istediğim bir sahne daha. Onda da şu memur kadın spontane devrim lafı ettiğinde gören ona şey diyordu. Öyle bir şey olmaz. Olsaydı dışarıda da olurdu ve engellerlerdi diye bir laf ediyor. Şimdi acaba dedim bu delik aslında buna dair bir deney mi? Yani devlet bakalım insanların hangi noktada canlarını atak ediyor ve isyan ediyorlar diye gözlem yapıp dışarıda da gerçekleşmesi muhtemel bir devrimi bu sayede önceden engelleyebilmek için yaptıkları bir deney mi? Yani film başı sonu belli bir hikaye anlatıp tamamen sonlanmış olsa da orada burada devam filmi gibi laflar duyuyorum. Yani saçma geliyor bana ama eğer yaparlarsa buradan gidebilirler belki. Filmin bir de film olarak listesini yapalım. Aslında minik bir hikayesi de olsa başından sonuna kadar izleyiciyi sıkmadan gayet varyasyonlu bir senaryo yazabildikleri için oldukça başarılı buldum. Yani sanki 3-4 tane kısa filmin arka arkaya ataşlanmış hali gibiydi. Görengin her katta karşılaştığı yeni karakter öncekinden yeterli derecede farklıydı. Kısa zamanlarına rağmen gayet işlenmişlerdi. Tabii en fazla işlenen Tremagasi'ydi. Ve modern, duruma adapte olabilmiş, kibar bir yamyam yam olarak en iz bırakan karakter oydu. Filmde insanı öyle çok da rahatsız edecek bir şiddet olduğunu da düşünmüyorum. Yabancı bir eleştiride gördüğüm bir cümlede Film Gorey'i alegori içine iyi yedirmiş diye güzel bir ifade geçiyordu. En azından o ifadeyi çalayım o kadar cidda Intel yapabilirim. Sonuç olarak bazı mesajları kafaya çekişe kakacak kadar ağır ve sert anlatıyor olsa da bence farklı yerden bakanların farklı şeyler görebilecekleri ki kendimce alternatif bir şeyler anlatmaya çalıştım gördüğünüz üzere. Onun dışında alt metinlerini bir kenara ayırırsak Asıl hikayesinde de sevdiğini sıkmayan, her yeni perdesinde yeni ve ilginç bir şeyler gösterip ilgimizi sabit tutabilen atmosferini gayet iyi ayarlayabilmiş güzel bir hapishane filmi olmuş. Yine yabancı bir eleştirden çalacağım bir lafla bitirmek istiyorum bu kritiği. Eğer derdiniz bir kaçış edebiyatı ise bu filme es geçin. Çünkü bu filmden daha fazla kaçışı şu karantina günlerinde herhangi bir haber kanalında ya da Walmart'ın tuvalet kağıdı rayonunda bulabilirsiniz ancak. Bu de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Twitter hesabımı da takip edebilirsiniz. Cemal gününüzdeyseniz Patreon hesabımda da beklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.